Türkiye servers be like Be entrance on heaven Bunda yabancı var mı? Hangi serverdeyiz lan? İstanbul. Tamam da yabancı giriyor muyuz amına? Kim var lan yabancı? Şey... Viper. Viper. Kp martik mağama acaba? Anlayamadım. Kızsa biraz tryhard oynuyor. Belki Amerika'dan tavlayıp evlenip Amerika'yı da. Nice try bro, nice try. Ay, ses avopu iyi ya. Ya seni yerim. Jet 5 c 5T ne lan? İngiliz evlen yok mu hiç? Varım kardeşim de şimdi <gülüyor> yurt ortamında İngilizce konuşmak istemiyorum. <gülüyor> Ve onun için canlı olur. Braaa! Siktir amma nakoyim <gülüyor> program açtı. Kız bizi kekledi lan. <gülüyor> Yılın götünü olduk kanka.